Pepee'nin pipisi hiç uzamıyor What the fuck man? <gülüyor> <gülüyor> Ne, ne? <gülüyor> Neydin sen? Motoray niye Metin oynadığını itiraf etmiyorsun? O Metin Anadolu'da kasılın görürsünüz bir gün Metin 2 oynuyorlar ya Metin 2 <gülüyor> mi oynuyorlar? Oğlum Metin 2 dünyanın en güzel oyunudur salak salak konuşmayın evet, ne, Neymiş açıp dünyamışım de, dünyanın, de, de, dünyanın, de, de, dünyanın en güzel oyunu Metin 2'dir Ne konusu ya anlamadım Saadetim beyler. beyler. Allah belanızı versin. <gülüyor> <gülüyor> Birini de <gülüyor> kaçlattı şey zaten. Güneş <gülüyor> Bey <'i> çekebilir misin? <gülüyor> oğlum. Oturay Bey. Oturay Bey, Bey. çekiliğinde geçelim hadi. <gülüyor> hadi ya ya hadi. Ağzına sıçayım. Niye öyle mi düştün ki? Lanet olsun. Allah! Çocuk. Ben, böyle birinci ben fark edip kusursuz. Alamadım. Ağzına sıçayım. Bak, alamadım ben, ben ya Ben demiştim sana. Ben iade ettin. Oğuz dünyanın <gülüyor> dünyanın <gülüyor> Alamadım ya. Gene alamadım <gülüyor> abi. İkiden alamıyorum. Ben aldım. <gülüyor> Ona ben niye alamadım oğlum Hah, Ben, ene, ben ene, Enes'i bekliyorum lan sahada Aldım lan geliyorum ben Geliyorum lan geliyorum kardeşim Bir dakika ne olayı ya anlamadım ben Enes bekliyorum seni Geliyoruz O da Metin kardeşim. 2 işte Medya Ya 2 adam 2. araba yükselmedi ya Baturay Metin 2 oynuyor ismini şu an bilmiyoruz Öğrendiğimde en e, e, En hızlı şekilde size vereceğim ben Facebook'tan sosyal medyalardan Ben de, ben de ben Ona ya. yazarsanız birlikte oynayalım diye oynar kesinlikle ben de yakında Konuşma başlayacağım. Onu kesin arkadaşlar. Metin'in kimi reklamıdır bu? <gülüyor> <gülüyor> ya abi bok gibi araba sürüyorum. Bak konuşturdunuz beni. Arkada kaldım. NTR <gülüyor> e 1'le süremiyorum. Niye süreyim? O gün haber. ben ben Ben seni bekledim o burada. Ber. O gün haber. O söylüyor beceremedi yaptı işi. Geze kalktım. Sen de zaten Al düz gittim aldım. Salak ya. <gülüyor> Helal olsun. <gülüyor> ben, ben burada <gülüyor> kardeşim. Ben burada Enes kardeşimi ki bekledim adamı hala ne diyor ya? Kardeşim sen düz gitmeyi bilmiyordun ki. Ağız sesini kıs biraz lanos. Ağzıma evet. giriyor sesin ya. <gülüyor> biraz mikrofonu ağzından çıkar kardeş ya. Arkamdaki kim? Beyler neredesiniz ya? Benim. ETR1 bu yol için isteyili iyi değil ya, ya. Arabayı süremiyorum ya. Ben ben gene birinciyim yeter ya. Ya Mervan yeter vallahi nasıl bu kadar çok birinci oluyorsun? Keşke Öyle senin mi? kadar profesyonel havalı bir insan olsaydım. Her <gülüyor> gün dua ediyorum. <gülüyor> pardon. Ya napıyosun oğuz arabaya ne oldu bak Aldın ağzına sıçtın bak ne, ne oldu ya Geçtim orası <gülüyor> geçtim öndeki kim birinci Kimse kim park açmış Kimse dinlemeden peki çok önemli bir şey söylemiştim Söyleme Mervan Birinci Metin 2 oynamıyor önce. onunla geçelim Oha. Söyleme sen söyleme lan bana ne Ne diyon Mervan <gülüyor> ne diyorsun Mervan ne diyorsun? Ne diyorsun? o buna koydum ne diyorsun? Ben niye bugün hiç arabayı süremiyorum ya bugün çok uzağım arabaya karşı niye böyle ne oldu Kalkın dışarı gerçekten de böyle değilsindir <gülüyor> Oğlum direkt takip et. Düçola çarpıyorum abi, ya. Selam düçola çarpıyorum. Ne yaptım araba kullanıp bir <gülüyor> atos yani. Bugün çok kötüyüm ya. Bugün böyle ışıklarda kaldı. Bugün çok kötüyüm ya deyip kaldıramıyorum. Aa <gülüyor> Mervan'la aramızda bir dakika var ya. Mervan hiç kaza yapmıyormuz Yapıyorum kalp kesim. Ana şuna bak aldı nasıl işte. Oğlum üstüme direkt düşürdüler. Geçemiyorum. <gülüyor> Eğer ETR değil. almasaydım ETR çok yavaş kalkıyor ya. Bak bu finish'ten orada ne iş var Freecline'ın? ETR beni çok kez birinci çok yaptı. Işte. Lütfen arabalar hakkında. ETR'nin haznesini seçeyim ya. Bu bu yol hiç ETR için güzel lütfen. değil. Çünkü lütfen. Sürekli lütfen. kalkış yapmamız gerekiyor üslup. ve ben Uğur. sıçtım. Üslup, üslup, üslup lütfen. Sus, gitmedin gitmediğince oyna ya. Ben Çıkıyorum, buradan insanların atıyorum. uçuşunu izleyeceğim, bitirmeyeceğim. Çıkıyorum lan. Vallahi netalist çok kötü oynuyorum ya. Çıkıyorum. Hoş geldin şey. motor. Niye Geriş bu kadar kötü, kötü oynuyorum beyler? Yarış. Yarış nasıl nasıl yarıştan nasıl çıkıyorum? Neresi daha iyi de itiralmadın ya kanka? Abi 6. oldum şaka mı? Niye böyle oldu? Niye böyle oldu? Biri bana <gülüyor> açık mi? Güneş bile geçtiysiz sıkıntılar. Ben kapat, ben kapat. güneş bile geçti ha. Ben ben bile ikinciyim. Allahsız patilis. Ana. Bak düştüğüm yere bak. Bak düştüğüm yere bak. Sana göre. Tanışlan. Tanışlan nerede? <gülüyor> Eheheheh ben geliyorum o beni o bekleyin lan, lütfen bitlemedi. lütfen ben beni sonuncu yapmayın O, hepiniz bekleyin abi. Ben, ben <gülüyor> bekliyorum zaten bak şerefsiz Hemen bitirdi şerefsiz Oğlum Çünkü 40 yılda ma bir sonuncu şey şey şey olmayacağım dur lan Beni bekleyin ya güneş evet, beni nasıl ben geçti oğlum Vallahi bok gibi oynuyorum ya Sonuncu olmayacağım dur Oğlum DNF olacağım yarışı göremeyeceğim niye bitirdiniz Sağdan sağdan sağdan Orası sol Güneş Lan buraya gel Lan e, yarışı de. nereden bitireceğim? <gülüyor> Şerefsizler. Yarışı nereden bitireceğim? Full craft diyeceksin kardeşim. <gülüyor> <Ya, gülüyor> Oki bana vurma oca. O da ilk de bana sorunca bitirmeyeceğim oğlum. Okey de geçme okey yapmayın, tene falcam, tene alacağım, b -nf b -nf alacağım. Şerefsiz Gines benim kafamı niye <gülüyor> karıştırdın? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Sana güvendim. Niye vurdun? Sağdan sağdan sağdan. Gel bitti. Urun. Şerefsiz sağdan gideceğimdi bana sağdan gittim ya. Güneş sana da mı güvenemeyeceğiz? Ne oldu ya? Anka ben ters Tamam ya Güneş ben. ya tamam ya. Bro. Seninki büyük <gülüyor> mü? Seninki büyük mü? Bu <gülüyor> <Puduğumu> cevabını <gülüyor> vermeyeceğim. O gün cevabını vermeyeceğim diye. Tabii. <gülüyor> P <gülüyor> <gülüyor> Sportif motorlar almışsınız ama hiçbiriniz benim gibi böyle şekil <gülüyor> şukur bir şey almamışsınız Ben aldım lan? <gülüyor> motor, beyler, var motor, var yarışında, <gülüyor> motor yarışında motor yarışında yiyim beyler. Bunda sorun yok. Bu ne? Adresi yok. <gülüyor> <gülüyor> Hayır ben bir tek ben <gülüyor> kaldım burada arkadaşlar. <gülüyor> o ne oğlum? Oğlum siz manyak mısınız? Neye gidiyorsunuz oraya? Anam, oğlum aşağıdan gidiş var, gerizekalı. Mıyız? Orası, orası çıkış Şşş. Aşağıdan gidiş var, böyle orası çıkış. Motosu İdiyotluk sen. yapmayın lütfen. Şerefsiz mi hiç abi söylemiyor çıkıştır. bak. Niye sağa şey. du Duvara çarptım ya. Evet. <gülüyor> ya ne? Abi bugün bu kadar Geçiz. niye kötüyüm ya? Vallahi oğlum <gülüyor> Kolum mu yok benim? Ne oluyor? Hozsuz. Ben anlamadım. kollarım nerede? Ağzını seçeyim. Ne yapıyorsun? Delikten giderken ağzıma vuruyor ya. Abi dostu arkam vurma lütfen. Aa bu ne lan? Ağzını seçeyim ya ne yapamıyorum. Ah kafamı çarptım öldüm. Lan ağzını seçeyim. Ölüyorum gene yo. <gülüyor> el es kafayı yedi. Beler, yavaş gel. Yavaş gel. Yavaş gel arkamdaki. Yavaş gel. Yaş, yaş, yaş, yaş. Baturay, baturay. yavaş yavaş yavaş. Otur ay otur ay sakin ol gel, kardeşim. Yavaş gel. Yavaş gel. Ya ağzına sıçayım şey ya. Yavaş gel. Ya ağzına sıçayım ben dün gel. Eee ben kendim. Evet. Parasının arkasındayım. Parasının altını bindireyim mi kanka? Ya abi yapamıyorum ya ben gerizekalı mıyım ne oluyor bana? Ya, Bindirdi zaten. Ya beyler benim sıkıntım ne bugün ya? Abdest. <gülüyor> Anaa. Sadece geri kalan günler şanslıydı. Hadi geçmiş olsun ben. Kanka <gülüyor> ben ya profesyonel game'in olmadığı biçimde Anlamamınız Anlamamınızdan yüzüyor ya ben şey böyle. Ben niye bugün böyle oldum? Hadi kabul edin, en pro GTA player kim? Yemin ediyorum <gülüyor> bir tane yapıyorsa ya. Ya Mervan ağlama ya. <gülüyor> ya, ben ya ne alıcam oğlum? Sen aldın su Ya Mervan ağlama ya. Arkadaşım bu nedir? <gülüyor> Baturina, bu Baturina, nasıl Baturina, bir ego kasma isteyebilir Mervan ya? O değil de ben <gülüyor> gerekten fazla konuştum. Biraz susmam gerekiyor. Mervan <gülüyor> bitireyim <mi>? Mervan? <gülüyor> Mervan bitireyim mi? Baturay ne aldın sen? Mervan bitir, bitirme, bitirme. Ben de bitireceğim. Diğenef almak istemiyorum gene. Nasıl olsa daha çok kişi Selam Baturay. Selam. Gemisin seni gelip seni öldüreceğim. Hoş geldin Mutlu. Kanka öldüremez. Adam adamsan beni öldür lan. Ağzına süreceğim <gülüyor> seni. Ağzına <gülüyor> süreceğim seni. Oğlum nasıl öldürüp devam ediyorsun? Ya işte. <gülüyor> ya. Satır, sıktır, Abi, bir nasıl böyle? Evet, Tekin. Abi nasıl böyle bir şey mi? olabilir ya? Nasıl nasıl böyle bir şey olabilir? Sorabilir miyim? Gene bir Mutlu'ya taklayıp girdik. Ben 1000 yılda giderken aldım. Nolum bak gene diyenim olacağım ha Enes gel ben seni bekliyorum beraber oluruz olucaksız yalaya, yalaya yalaya bi hal oldu ya Oğuz yeter artık çıkar ağzımdaki <gülüyor> Kardeşim ya, Yalanmaktan kardası kardeşi yok Söylesi evet, <gülüyor> Allah Mervan ağzına yakışıyormuş böylece geldi. Mervan hiç olmadı ya Süre uzatıp yeten çöktüğüne ya Bugün cidden sıkıntım var ya Niye böyle oluyor bana ne, Neyse şey... beyler be tamam tamam bu kadar yeter Son yarışta birinci alıyorum ve Mervan göt oluyor hazır mısınız? Değil Değil O zaman sabah kadar, kadar oynayalım mı? Yarın tatil Hayır Demiyorum Neden? Sen dalga geçiyorsun Hayır Hay, ben oynuyorum 4 level oldum hayır 5 oldum Gerçekten ben, güzel ama Ben 25'im Like on mükemmel silah geldi Güzel zaten Metin'in ki. <gülüyor> evet, Metin ki zaten güzel bir oyun Bence de Gel sen de oynayalım hep beraber oynayalım benim hesabı sana vereyim Evet çok mükemmel bir oyun gel başlayalım <gülüyor> pvp oynamayanın aklından şüphe ederim ama yani güzel oyun biz gerçeği oynuyorduk <gülüyor> ilkokulda oynuyorduk oyunu gerçi oynanmaz kardeşim bu arada ilkokulda dönelim hayır biz baturla köpek kesmek istiyoruz onu şimdi bu yarışta mervan'ı geçiyorum hazır mısın enes bu yarışta mervan bitiyor yani mervan sonucu mu olacak sen 5. olacak hayır ben 1. olacağım enes sağdan mı soldan mı sağdandan gel hadi lan Çıldır. Oyunum çöktü beni beklemediniz. Lan ben ben evet, sağdan ben. dedim niye soldan gittin salak. bana yaptım var. Ay, Ay, yedik yedik Ne oluyor böyle? Lan! Lan yamuk diş ya. Hepiniz hainsiniz. Beller. beni beklemediniz. geliyorum sakin Tamam kanka. Arkandayım kardeşim. Merhaba ıştı beyler. Merhaba <gülüyor> <gülüyor> ıştı. Aa patladım. Düşmedim, düşmedim. Hayır. Hiçaptıфона. <gülüyor> sakin ol, sakin ol, sakin ol. Ben düştüm ya. Oğlum. Sakin ol, sakin ol. Senin lag'ın ne sikiyim? Beni kaza yaptırdın, sen öldürürüm diyecektim ki. <gülüyor> tamam, iyiyim. Şu, oldu, Şu evet. an birinciyim. Şu an mı <gülüyor> istiyorsun? Hayır, hayır, yapma. Sen ha, ayı ona ayı. Ne oluyor lan? Manyak Aman mısın? Evet, ne oluyor? Bağırmayın. La, abi, çocuk uyuyor. Beyler <gülüyor> <Allah, gülüyor> benim çocuğum var biliyor musunuz mu? Ne renk kanka? Ne renk mi? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Çocuklarım> <gülüyor> <mı>? <gülüyor> ne renk çocuk <gülüyor> <gülüyor> Ne renk? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne renk çocuk var mı? Şaşırmadık da Mavi renk. Hangi çocuğum? Avatar. Eheheheh <gülüyor> Eheheh <gülüyor> <gülüyor> Lan bomba yağıyor Anaaa GTA Evet GTA Atma bana atma ben yanlışlıkla attım Tamam bana atma sende Tamam atmayacağım Ben arkaya atmak istedim Aaaa Mervan arkandaymış Ahaa Evet şey ne yaptın Şerefsiz Mervan Ne oğlum çapatı atma Mervan Hıh Beni ne ananı ben. sikeyim Lan ben ne yaptım <gülüyor> <Şaka>. <gülüyor> of of çok güzel Aramadım patlattım. Checkpoint Check alamamışım. Checkpoint <gülüyor> <gülüyor> nerede lan acaba? Ayıp lan. Ha buradaymış. Oh korktum. Ne oldu Valer? Sınırlı mı işte? 5 tane alınmıyor mu <gülüyor> sınırlı fazla? Hepsine sen zaptır onların. Mervan çapsın <gülüyor> diye koydum. Ben <gülüyor> Hepsine sen niye israf ediyorsun oğlum? Ah gün dilerim kardeşim. Yalnız uzaya çıktım ha. Baba <gülüyor> kanka vallahi Mervan'ı Merv bekliyordum orada sen geldin. Düzen düzen düzen düzen. Kendi mermi Yok. Mervan yok da. Oğlum bu tur iki, bu yarış iki tur bir de ya. Batrayı elime. Evet. yarışta gitti ya. Ayıp ya. Eee be. Ağzı nasıl? Dingil. Ağzı nasıl çeyim? Aa düşüyorum. Neşik odaya. Beni ortadan git kanka. <gülüyor> oluyor ya, ne oluyor ne oluyor? Güven ayıp ya. Filbota ayıp ya. Valla ya. Vallahi sen kalbim benim kalbimi kırdın. kırdın çıktın oyunda Hayır, GTA'dan Metin2'ye girmekti. Gerek, girmek dedim, için... gerek Metin... resmen dedin. Hayır, sen <gülüyor> Metin2'ye girmek için Metin2'ye girmek için GTA'yı kapattın. Metin2'yi aşağı açmışsın. Farm yapıyorsun. Sonra diyorsun ki GTA'ya gelemedim Ayıp değil mi beyler? Siz söyleyin. Metin2 açmış aşağıdan. Farm yapıyor. <gülüyor> Çok ayıp. Bu ne, ne la ebesin nikahı gibi yavaş Peki, dedim Yanında başka bazuka var mı? Oo, kanka ayıp ee, ediyorsun Uzaya çıkıyormuş gibi yalnız yukarıdan çok, çok aşağı düşüyoruz sonra var. uzaya kanka çıkıyoruz oğlum, Nerede? Ha? Yalnız çok var, güzel var. bir rampa değil oradan, mi? Sen düz git burada yok arkamdan de güzel rampası. git, git burdan oradan gitme ha, Bağırma git lan kulağımın dibini nasıl çıkacağım artık abi Kulağım <gülüyor> <gülüyor> Skype'ın sesini açmışım yanlışlıkla çok geliyor sesiniz GTA'dan fazla sesiniz geliyor lanet olsun ya <gülüyor> Biraz sessiz olun lütfen kal. Allah belanı düştüm Aaaa! İşte gidiyorum Allah belanı Oğlum birinci olacağım ben bu yarışta daha ne yapırakıyım Hadi Mervan yetişsene Mervan Keltoş Anla asayişlerin çıktı değil mi <gülüyor> senin Keltoş mu dedin sen bana Keltoş Mervan Bitti lan sen Hadi, Hadi yetiş lan adam sen yetişirsin lan Birinci olcam demiştim lan ben yarışın başında ne oldu lan ağla ağla karı <gülüyor> Gel toş <gülüyor> Gel toş Acaba ileriye proxy koydun mu? Çok merak ediyorum Kanka o koymanda ben atmadınız? koydum Nereye koydum şey Geçtim kardeşim ama sıkıntı kanka, yok Kanka, kanka dur <gülüyor> oradan gitme Bak ee, çok sağdan gitmen lazım Tamam sağdan gidiyorum Allah tamam. belanı o gün abi ödü patladı <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Şerefsiz Oğuz orada beni bekle değil mi? Oğuz eline Şeref. ver onun Oğuz. Oğuz onun eline ver Kırbaçla onu Atlatmasaydın hani savaşı sen başlattın Abi bu ne ya <gülüyor> Şeffaf şeyin içinden getiyorum Çarpıyorum Oğuz, yere düşüyorum ya Kabul et kardeşim çok büyük bir rank dil miydi o? Onun eline ver Oğuz Allah belanı Vades Vades ağzına sış Ağız tutanı ağız Ağız tutanı Bu ne lan içeride araç var Ana. Başka var mı valiz Arkadaşlar şey niye piris takımsınız bence kim Ya izinme Mervan Mervan ağlama çelebi. Mervan ağlama Abi, abi uzaya çıkıyoruz. Bu, bu. abi bildiğin uzaya çıkış yolu gibi bir şey bu Uzaya çıkış borusu evet videonun adı bu olacak uzaya çıkış borusu Bak bak Mon clickbait bak clickbait Lan <gülüyor> Bizim bize sormadan <gülüyor> Kamea arkamızı alıp <gülüyor> eviniz fotoğrafını koyuyorsun. <gülüyor> Ya kamera arkası bir fotoğraf koydum. Evet, sen <gülüyor> fotoğrafını koymuş. Ay. Kamera arkası diyor. De. De koydu. Ya ben sizi koymuş. Ne? Ne abi sizi koydu. Ben orada. Video, çek video çekiyoruz bunlar. Ben sizi mi? Ben, ben de senin Pepe'nin küçük pipisini koyacağım. Oh <gülüyor> <gülüyor> ne demek ya? Görüyorsun. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Unuttum. O gidesin benim. Yapma ne yapıyorsun? Hava fişek yap at kardeşim. <gülüyor> Unutursun hele. Öldür onu. Öldür onu. İi kazandım. Profesyonel gamer. Mıydı? Adamlık mıydı beyler? Evet. Koydum mu? Mervan'a koydum mu? Evet. Ben birinci olacağım Dediğim yarışta birinci olurum gençler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki sefere görüşmek ismi üzere. Kendinize tamam bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Küçük pipili Mervan'ı da unutmuyorsunuz. Bay bay. Teşekkür Gel, gel <toş. gülüyor> Turşu Turşularımızı güzelce doğramalıyız Turşunun sesini dinleyin Yakın çekim turşuya Turşunun sesi